Herkese merhaba. Youtube'da Türkçe otomatik senkronlu altyazı ekleme özelliğini arayıp duruyordum. Hiçbir video beni tatmin etmedi. Hepsi çok uzun uzun yollar gösterdi. Şimdi size bunun en kısa yolunu göstereceğim. Youtube stüdyodan altyazılar seçeneğine giriyorsunuz. Altyazı eklemek istediğiniz videonun diller kısmından seçiminizi yapıp, tabii ki Türkçe olarak ayarlanmış olmalı, ekle diyorsunuz. Ekle dediğinizde hiçbir şey çıkmıyor. Otomatik senkronizasyon veya bir yazı yok. Hiçbir şey, dosyalarla falan uğraşmanıza gerek yok. Bu ekrandan çıkıyorsunuz. Aslında şu anda oluşturdu. Bunu kopyala diyorsunuz. Evet, üstüne yazalım, devam et diyorsunuz. Ve aslında burada bir düz yazı ortaya çıkarıyor. Zamanlamaları düzenle seçeneği aktif değil. Çünkü Türkçe'de bu desteklenmiyor diyor. Tamam, ben bu şekilde yayınlamak istiyorum deyip Yayınlaya basıyorsunuz. Aslında şu anda altyazınız hazır oldu. Yayınlanmış olan altyazıyı düzenle dediğinizde zaman senkronizasyonlarında yapıldığını görüyorsunuz. Bundan sonra tek yapmanız gereken oradaki ufak hataları düzenlemek. Bunlar da tecrübeye ve konuşmanızın parlaklığına göre birkaç dakikaya kadar sürebiliyor. Diğer videolarda... Otomatik senkronizasyon yapmadığı için başka bir dile çevirip tekrar Türkçe'ye çevirmek gibi uzun uzun yollar tarif ediyorlardı. Böyle tarif edeni açıkçası hiç görmedim. Düzenledikten sonra yayınla diyorsunuz. Şu anda altyazılarınız yayınlanmış vaziyette. Taslak olanı silebilirsiniz. Sildikten sonra tekrar içerikten videonuzu kontrol edip çalıştığını gördükten sonra yayınlayabilirsiniz. Bu şekilde gördüğünüz gibi çok kolay oluyor. Komplike, karışık tariflere hiç gerek yok. Hepinize kolay gelsin.